arkadaşlar videoma hoşgeldiniz ee, biliyorsunuz ki e, kendi yaptığım kendi oluşturduğum haritaları deniyordum arkadaşlar birincisi kafesi denemiştik şöyle tek hesaplaşma olarak arkadaşlar e, sonrasında da bölünmüş çölleri denemiştik şöyleydi haritamız arkadaşlar kuş bakışı olunca daha güzel gözüküyor ee, arkadaşlar evet şimdi de engelli futbol yapacağız yani şu olacak dostluk maçı diye tıklayalım bakalım engelli futbol arkadaşlar bunun için biliyorsunuz ki sportla girmiştik diğer haritalara bununla da Max'te gireceğim savaş topu için bence Max daha uyku evet arkadaşlar başlıyoruz biliyorsunuz ki karakterlerimiz burada kendi kendine 10 seviye oluyor dostluk maçı olduğu için Burada bu haritayı da ben yaptım ama çok karışık yaptım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Barley var. Sörçü var. Primo Primo Primo. Primo yüzünden kaybedersek bu maçı çok üzülürüm. Hadi be girseydi şuradaydı top ya. Cık. Olmaz böyle bir şey olmaz gerçekten olmaz. Bir dakika bir dakika bir dakika. Permo, bir dakika. Top bende. Biliyorum top bende, biliyorum top bende. Pusarak gideceğim oraya. Pusarak gideceğim. Ya Bali. Ya of. Şunu almayın yani. Botların arasına almayın Bali ya. Beleşçi varlay hep boşa çıkıyor. Onda top hep boşa çıkıyor, hep boşa. Bir rahat bırakın da. Tamam, tamam bitti senin ultin artık, tamam. Ya Primo, çalıyı açma Primo. Top bende şu anda. Koleta öldürürsün onu Kolet. O kadar hayır, hayır Koleta hayır. Hayır. Basmaya devam edeceğim de basamam şu anda yani. Kusura bakma. Yok Riko yok. Abi ben giderim artık yeter ya. Al al vurdum yani vurdum. Daha bekleyemem ben. Artık sıra bizde. Kusura bakmayın kimseye rahat yok bu zaten sonra. Ya bu nedir ya bu nedir ya hileli bunlar gerçekten ya. Ya botların normalde kolay olması lazım ilk İlk golü ben attım onlar daha sıfırmış. Bir dakika bot 5 gol attı kazandık mı kazandık kazandık. Evet arkadaşlar, engelli futbolda bitti. Şimdi sırada hedef alatasına geçiyoruz. Hedefi oynayalım bakalım. Ha doğru doğru oynamıştık. Hedef bu. Engelli futbol savaş topu. İkisi de aynı mı? Biz engelli futbol oynadık. Tamam, hedefi oynamadık. Hedefteyiz arkadaşlar. Hedef daha farklı. Ee, karıştırdım bu arada. Özür dilerim. Hedef daha farklı bir harita olacak arkadaşlar. Roza roza roza roza. Git roza git. Git. Ben yani şu, şu golü atmazsam çok üzülürüm. Kesin bunu da biz kazanacağız. İçimden öyle bir ses geliyor yani. 4 dakika inanmıyorum. İnanmıyorum video kadar olmaz. olamaz o kadar. Ve bu golü de ben atıyorum artık atıyorum ve e, ben seçiliyorum yıldız oyuncu. Ne bot bir mi? Ya sen ne yaptın ya? Git ya. Evet arkadaşlar e, iki haritamızı da denemiş olduk. E, bu arada aşağıdan kanalıma abone olup videolarıma like atabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da devam gelecek. Bugün de iki harita çektik. Hepinizi <gülüyor> seviyorum. Görüşmek diliyor Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. iyi geceler ve bay bay. 4.5 dakika oldu.